Daha önceden matrisin ne demek olduğunu öğrendiğimize göre artık matrisleri kullanarak işlemler yapmaya başlayabiliriz. Diyelim ki 2-3 bir matrisimiz var. Bunun ne demek olduğunu artık biliyoruz değil mi? Tahminen biliyoruz. Bu şu demek, matrisimizin iki satırı ve üç sütunu var demek. Şimdi sıra elemanlarda. Matrisimizin elemanları da 7, 5, eksi 10, 3. 8 ve 0 olsun. Şimdi bu matrisi 3 ile çarparsam ne olacağını merak ediyorum. İsterseniz önce bir terminolojiye göz atalım. Matrisler veya vektörlerden konuşmuyor olsaydık, burada gördüğümüz için bizim için sıradan bir reel sayı olduğunu söyleyebilirdik. Ama matrisler dünyasına girdiğimizde ve bunun gibi sayı dizelerini gördüğümüzde, 3 gibi reel sayılar yani bu sayı dizelerine ait olmayan sayılar bizim için skaler olarak adlandırılıyor. Tam da bu örnekte olduğu gibi. Artık 3'e skaler dememiz gerekiyor. Sonucunu bilmememe rağmen bu işlemin aslında bir skaler çarpım ya da bir skalerin matrisle çarpımı olduğunu söyleyebilirim. Peki sizce bu işlemi nasıl yapabilirim? Yani 3 ile bu matrisin çarpımı bize nasıl bir sonuç vermeli? En kolay ve en işe yarayan yöntem matrisin tüm elemanlarının 3 ile çarpılması gibi görünüyor. Bu durumda eğer matrisi yeniden yazacak olursak şu şekilde yazmalıyız. 3 çarpı 7, 3 çarpı 5, 3 3x çarpı eksi 10, 3 çarpı 3, 3 çarpı 8 ve son olarak da 3 çarpı 0. Matrisimizin boyutu ya da düzeni değişmedi. Sadece tüm elemanlarını 3 ile çarptık. Sonuç olarak üst sol eleman 21 oldu. Üst satır orta eleman 15 oldu. Eksi 30 oldu burası. 9, 24 ve 0. Bu soruda bir matrisi bir skalerle çarpmamız istendiğinde matrisin tüm elemanlarını sırayla bu skalerle çarpmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Şimdilik hoşçakalın.